Amına kodumu bacaaat! Aldım. <gülüyor> Aldım! O da o giremedim. <gülüyor> Geber ama Naqeyim. Abi inanılmaz inanılmaz inanılmaz! <gülüyor> Arkamda kim affetti beni ya? <gülüyor> <Ay. Selamun Aleyküm. gülüyor> Hacı görünce biz Kemal Kemal gel sen boş ne adeler baş. ne, ne, ne yapıyorsun? orada <gülüyor> or, or, or neler oluyor? Hello hello hello Biz dikiyorlar. Şu var. Hayla hayla Lan <gülüyor> lan. Siz, <gülüyor> lan! <gülüyor> Oğlum tekma attılar adam öyle bir şey yok ki oyunda. <gülüyor> Oğlum, kadının dövdüğünü... Olum beni tuttu. Lan belime şey. vurdu tekmeyle! Görmedik mi? Aaa! <gülüyor> şey. keseceğim. <gülüyor> ah be! Ya. Çok güzelim. Kafa, zeka, her şey var! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Klaff! Klaff! O mal orada kalmış. <gülüyor> Salak ben seni. Devam siktir lan. Şu an senden önde mal kabağı duvara çarptı. Hey hey. Hey hey. Ananızı çiğin bir tek ben kaldım burada. Çağır. Bitti kanka. Çağır. Yelendi ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, mal. Zekalı. Okay. O zekalı orospu evladı senin ananın amma Oyyy Beyin ses o orospu çocuğu Ananın amma sikiyim ben senin oyuncağın oyun sikiyim anasını siktim evladım İnsanın rızkını yiyorsun <gülüyor> Sonu maçı yürü Sonu maçı Allah kahretsin ne yaptın AAAAAA adamlar hızı top o kadar alışık ki ben tamam, ben şuraya gidiyorum ha ben Ay zaten bir alt kata, kata ineceğim mecburen. hatta bir alt kata da o ne oha oğlum aptal orospu çocuğu siktir git Benim ben anasik. Bakar burada. O sik gidiyor. Şunu ya. Harikasın. Atıyorum, görüşürüz. Okan sal beni geri zekalı adamları töt. <gülüyor> sik dedim. Salaya. mi? <gülüyor> e? <Beni atalım, gülüyor> sala <ya. gülüyor> hak haketmedim mi? Bro, hak etmedi Aa, disconnect mi? dedi. Bunu nasıl yapıyor? Bunu El bitme lan bu. <gülüyor> Kaan ne ara bıraktın ya ya. Sen kaçak çay mı içiyorsun? Yo burdayım. Herkesin önünde içiyorum. Niye kaçak içeyim? Aman apıyım. Götü çayı kaçak dersin. mı içiyorsun? Hayır aman koyayım, Herkesin önünde içiyorum. Kim çay mı kaçak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çayı kustu. Sen direkt ağzına basayım mı buradan? Bir dakika ne diyeceğim? Amına kodumun bacaaan <gülüyor> Kanka bu ne la <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gel amına koy Salak mısın sen salak Yo, gel, Ya gel, sen gel, yok, salak mısın Gel gel yok yok gel <gülüyor> Sen bunu istedin çağırı ben Lan geliyo gel, lan sürü. su geliyo su geliyo Senin anı ölücen o. Sen amına koyduğumun çağrısı sen he, Demek öyle yaparsın millete İlahi adalet ilahi Senin var ya şu anda Ankara geliyorum ben Evet Ankara'ya geliyorum şu anda ben bekle Seni sizmeye geliyorum şu anda Ankara Amına koydum ilk sen ben, ben tuttum. Bana bir konum atabilir misin? Kafanı karıştırmaya çalıştım mı? Salak mısın bu aynı takımdayız Muzo, Yuzo, Elmo <gülüyor> Muzo, Yuzo, Elmo vişa. Muzo Muzo <gülüyor> Muzo Çok. dur şuradan bakalım Muzo Porto Züm Kiras Neydi lan? Çok. Unuttum amına koyayım Cümleyim ben Neresi neresi? Muzo neresiydi? Muzo neresi? Burası Frit Beyler beyler abona koyayım ya Oğur <gülüyor> baitlandım <Ben> ya Sağdan, <gülüyor> tamam, sağdan, sağ solundan değil Neydi, O atlayamaz o alamadı bende o alamaz bende Alama lan Çekildin mi? <gülüyor> Aldım! Çal hadi! Alamadım! Ah, alamadın <gülüyor> mı? Aldım ah, ah. ya! Bu benim! <gülüyor> <gülüyor> alamadım Nasıl alamadım? Amunakoyim ya! Acele ettin ya! Asıl ayma kafa ya, ya Misafir... Misafir diyor mi? Komşu gelecek misafir mi Amun? Ya gerçekten ya mi ya? Ya Minato senin ben... Bak işte ya! C, Z, W, M. <gülüyor> C, Bu çok zor yapmışlar ya Şerefsiz. Bu dönmeli map var ya orada çok güzel ittik yapılıyor adamlar tam zıplarken falan <gülüyor> Hayır! Hayır! <gülüyor> ben neyim ya? Neredesin? <gülüyor> ya bak düştüm uçtum geri geldim yani Lan vurma Şerefsiz. Aman aman aman. Boş bırak şu arkadaşımı. Seni öldürürüm lan. Seni burada öldürürüm lan. <gülüyor> biz var ya. Seni burada öldürürüm ben. Kalabalığız biz. Kalabalığız biz. Ne Oha. Çok iyi ilerliyorsun bu arada abi. Çok alan budun boşluğu yardır. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Amına koyayım böyle işin ya. Hadi. Hadi Tukan hadi Tukan hadi Tukan! Hadi! Allah'ım hadi! Tukhan. Olum. Olum, hadi. hadi. hadi. Gel, aynı sahne oldu. Gel oraya. Gel. Alcan geliyor. İyi izledin Gitarografi... mi oğlum? İyi izledin bu karografiyi de. Çok güzeldi, hadiseden çok iyi yaptın. İşte bu, anladın mı? Hadiseye bunu da atıyorsun. At atacağım hemen. Dansçı olarak Ay, da, da gidebilirim yani. Önümüzdeki... Girdim, girdim. Allah çarpsın ki girdin mi? Girdim, girdim, Ben girdim. O limit ya ben sonunda 10 birdim, 10 birdim, giremedim. <gülüyor> <gülüyor> ya neden ya, neden ya? Delikten düşüyordu bu oradan nasıl kvalifit oldu? Abi ben bayılarak düşüyordum. <gülüyor> Sevinç bir dans çok yaptım. Ufak şey da ya küçük, küçük bir dans oldu. gerçekleştirdim. <gülüyor>